Bu videoda tolu yok. Şaka yaptım. <gülüyor> Bulu için gelirler. Bir daha alın. Zaten plat'tan düştüm. Sinirim bozuk. Şakalan şaka gelin. Hadi dereceli yavaşlayalım. Abi skinlerin çok güzel. Letko'dan mı aldın? Evet kardeşim. Letko'dan aldım. Arkadaşlar ben bu videoya başlarken arkadaşım Mortal Kombat 11 indiriyorum diye yalan söyledim. Karşılaşma bulundu. buldu başladık diye. Şşş çaktırma abi. Bana izin vermiyorlar gelme buralara. Bu arada arkadaşlar. Oyun başlarken hemen açıklayayım kendim Bir. Ee, Instagram'dan takip ederseniz orada eventler yapıyorum. Güzel. Hadi. Ee, eventler yapıyorum oralarda. Eğer Instagram'ı takip etmek isterseniz aşağıda var. ama reklam ne reklam aman. Ne. Ha, var evet var. Evet aleykümselam diyenlerimiz var. Sanal... Evet arkadaşlar. Ramleri taktık uçuyor bilgisayar. Hadi bakayım. Huu, bak bak bak. Uhu. Bir videoda editli olsun. Bir videoda enerjik olsun ya. Yeter artık lanet olsun. Orada arkadaşlar Kadıköy'e gidiyorum. Ee, video olmayacak. Şaşırdınız mı şaşırmadınız kendi kendine konuşma ama ne kolum manya duyar gibiyim. Neyse hadi bakalım Ulan plat'tan düşmeseydik iyiydi. En son plat 390'daydık. Elmasa çekici yapıyordum böyle. fiyatta ee... ne oluyor lan? Oğlum... Bıvvp. Yemin ediyorum size bırakın. Allah şahitlerle de... in... durumlar, ilginç moment olarak. Oğlum mikrofondan hiçbir yer göremiyorum bir dakika. Heh, tamam. İnşallah sesimiz gün geliyorlar arkadaşlar. Bir videolukta sesimiz gözüküyor. Sizin yapacak bir şey yok. Editle buraları keseriz, şey yaparız. Videoma gelen herkese selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz videoma. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz like butonuna basmayı, kanalı da beğenirseniz abone olup bildirim çanını açmayı unutmayınız. Bunun ne kadar hızlı konuştum lan? Normalde ben böyle seri konuşamam. Tam bir youtuber'ım şu an. Bu arada crosshair ayarlarımı merak edecek olanlar olabilir belki. 1411. Bu kadar basit. 16'ya 9 oynuyorum arkadaşlar. Normalde 4'e 3 oynuyorum da OBS sıkıntı yapar diye tırstım. 16'ya 9 oynuyorum. Bu yüzden az vur. <gülüyor> Neyse. Beder. Yardım lazım. Long yoksa arkalarım. Aha yok. <gülüyor> Spike burada. Spike B'de düştü. Hehe <gülüyor> Spike'nin başında bekleyeceğim ki. Enayiler Spike'nin başındayım. olur mu? Var mı Long geçen arkadaşlar konuşabilir misiniz? Bilmiyorum bilmiyorum. Ne? A round geçiş. Aha oraya geçti. Ben buraya koşarım. Dahi oğlu buradan gelebilir. Long'dan çıkma. Hah tamam. Evet. Neredesin lan? Deşim var. Hop. Son 30 saniye. <gülüyor> <gülüyor> evet gördüğünüz gibi profesyonel bir oynayışla, Ace Bombcu oynayışıyla aldık bu round'u arkadaşlar. Hemen bir round da alacağız. Sniper'ları çok fazla <gülüyor> şey. <yok. gülüyor> arkadaşlar Marshal'ı çekiyorsunuz, arkadaşlarınıza Ghost'u kesinlikle atmıyorsunuz. Bu örnek bir Valorant oynayışıdır. Ee, özellikle böyle bir elodaysanız, yani gold 3'deyim şu an ama plat diyebiliriz sanırım. Plat olacağız bu e, elden sonra inşallah yeniden. Yani plat 3.90'dan plat 1'e sonra golda nasıl düştüğüm hiçbir fikrim yok. Aklım, iradem almıyorum buna ama olsun. Bakalım Reyna kaç vuracağız onu? InstaPick galiba hatırlamıyorum. Videonun başında ne yapmışlar hatırlamıyorum. Neyse instaPick'tir büyük ihtimalle. Geldim B'ye. Silah vermesin, silah bence. Ay ay ay. Güzel. Bizim adam oynuyor. Bizim eleman oynuyor. Ne ki? İkinci eli aldık. Bu, bu maç win ya arkadaşlar. En kötü ben taşırım öyle söyleyeyim yani. Bu karşı takım. Bu karşı takımda bir şey yok arkadaşlar. Bız ben kesmeyi. alırım böyle. Ya ben anlamadığım şey şu. Bilgisayar kesinlikle yeterli eminim. Benim montaj programlarını 3-4 kere değiştirdim artık. Premiere Pro dışında hepsini kullandım. Bir de Sony Vegas dışında sanırım en iyileri kullanmıyorum tek. E kardeşim bu da bizim kalitesizliğimiz olsun. Tertemiz. Ee, yani... Anlamadım. Videoyu duraklatıyorum. Vide program donuyor, yanıt vermiyor. Bir şeyler oluyor. Garip garip. Onun nedenini anlayabilen varsa yorumlara yazarsa mutlu olurum ya. Daha yazmayacağınız biliyorum. Olsun. B'de var. Long geliyor. Ben bir sefer malluk yapmayacağım arkadaşlar. Hızlı geliyor lan bu. Hop ne oluyor ya Kardeşimsin. hemize gelin yavaş. Dın dın dın dın dın dın dın. zaten nereye koşuyorum ya? İdman yapmadan girdik. 16'ya 9 ya ne kadar ilginç. Bahane bulamıyorum ki. Adeta ESPORCU'ya inmiydi o? A kuruyor. Nasıl ya? Yani? Ha? Ah çalamadı. Bombayı çalacaktım yalnız bizim, diye ama çalamadık arkadaşlar. Olsun. Evet 3-0 arkadaşlar. arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sanırım pilatız. Ee, sıkıntısız ben belasız. Yine B'ye gelebilirler bu arada ya. Bir uruz bu. Mermiyi göremiyorum mikrofonlarımın. <gülme> <bu topomban Inc> <gülme> Dolduruyoruz. Görüş gülü. göremeyeceksiniz. Bir düşman kaldı. Abi salı be abi. <gülme> Falan filan dersin. Falan filan dersin. Falan, Falan filan dersin. Ah. Ah. Enceledim. Elinde stinger var dikkat bu arada. Çürdük ne var la? Falan filan. Ha bir anda aklını <gülüyor> alırım oğlum adam olacak. Lan adam kurtuluş savaşı veriyor alo, tek tek tek alo. Nokta mı emin misin mesela yani falan filan dersin. Falan filan dersin falan filan dersin. Son Bırakma hocam. Oh miski. da vur. Vur onu. Diyorsunuz ki ne yapıyor bu? Allah'ın değişiği ya Neyse arkadaşlar hemen bir ekok alalım. Zaten nice. işimiz var. Ultiyle oynayacağım arkadaşlar böyle. Ee, diğer elde bir hop. ya hop çekmem ya. Ön öyle. Videoda onu top derler. Bu olmaz. Burası. Yani Phantom'a top diyorlar Burası. genelde. Ben buna çok üzülüyorum arkadaşlar. O yüzden Phantom oynayacağım. Top diyenlere girsin bu Phantom Da Bak iyi izle. Phantom'ı izle. Phantom bıçak olmuş. Bakın şimdi. Hiç gördün mü vantepi ya ne diyeyim ben daha? Yılansı bir şekilde şu taraftan geçiyorum. Oy it, Bile bile bile bile bile. Ta Tadadadak. -ta ya gördün arkadaşlar işte böyle. Aa şu yeni, Siz gerçi benimkini de görmediniz de. Şarada girebilirdim ama ben go. Ya niye vandal almadım salak aybek. Zınk diye vurmuştun adamı zınk bir anda. B'de düştü. A'ya giriyorlar. Alcımda. Oy bizim adam makina makina tak tak A'da tak. Böyle böyle böyle bunda da, man man da man man man lak man lak de yapar bakayım. böyle yapar abi Ay. Koluna yoran bu videoyu beğense marine. Beğendiysen beğenir misin? Son 30 saniye. Bak görüyorsunuz diye abone olup like atmayı unutmayın. Spike Hadi. Hepsi yalan mıydı? Sen yalan söyleme çünkü fark ettim ki bizim ekipten kimse mortar sevmiyor. E ben de boşuna aldım bu oyunu bayarak. <gülüyor> Kameradan görüyor ki adam Bir oraya alayım. Ay. Falan. Ah. <fil> <gülüyor> <gülüyor> Geldim hiç bir doğrudan seni. düşünüyorum? Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atın da bana ne yapın. Ee, abone olmayı da unutmayınız kanalı beğendiyseniz arkadaşlar. En son hoşçakalın. Hepiniz seyredin. <gülüyor> falan filan dersin falan <gülüyor> filan dersin. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz ha <gülüyor> unutmayın hoşça kalın Hoşçakalın bay bay. Peace.